Üç şeyden sonra Mehdi'nin zuhrunu bekleyin. Resulullah söylüyor. Resulullah'ın fermanı. Buyurdu ki Resulullah Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi. Yani Suriye'de Müslümanların birbiriyle savaşması. Şu an oluyor mu? Oluyor. Orosan'dan çıkacak olan siyah bayraklar, bu işte IŞİD, Taliban, El-Kaide, onlar o taraftan geliyor Orosan'dan. Ve Ramazan ayındaki dehşet. Ramazan ayında mıyız? Ramazan. İstanbul'da mı oldu olay? Evet. Ne anlatıyor buradaki habis? Mehdiyet'in olduğu yerdeki olayı anlatıyor. Evet. İstanbul'daki olayı. Ramazan ayındaki dehşet. Dediler ki Ramazan ayındaki dehşet nedir ya Resulullah diyorlar. Buyurdu ki öyle bir alamettir ki uyyanı uyandırır. Uyanık olanı ise dehşete düşürür. Gaybetül Numan sayfa 296. Kaderde belliymiş. Evet. Belliymiş. Bak İstanbul'da olacak bir olaydan bahsediyor. Ramazan ayındaki dehşet.